Merhaba hanımlar, yanımıza hoş geldiniz. Evimde ben perde olarak store perde kullanıyorum. Store perdeleri kullanmak çok avantajlı olsa da yıkama genel olarak büyük bir problem hanımlar için. Özellikle küçük balkonu veya küçük banyosu olanlar için gerçekten çok zor. Bu aşamada da ben yeni bir şey keşfettim. Ben kendi perdelerimi artık mutfak tezgahın üzerinde yıkıyorum. Bunu da nasıl yaptığımı sizlere göstermek istedim. Bugünkü videomda sizlerle beraber store perdemizi yıkayacağız. Öncelikli olarak ne kullanıyorum onları göstermek istiyorum. Kullandığım malzemelerden biri arap sabunu. Şöyle yaklaşık olarak bir fincan kadar bir arap sabunu koydum. Ardından bir de böyle bulaşma makinesi tabletini atıyorum. Tabletimi attıktan sonra Üzerine de sıcak suyla tamamlıyorum. E, tableti merildikten sonra bir sünger yardımıyla, tabii daha önce kullanılmamış ve yeni bir sünger olması lazım. Bir sünger kullanarak ben perdelerimi yıkayacağım. Siz dilerseniz fırçada kullanabilirsiniz. Ben fırçanın çok fazla iyi olmadığını düşünüyorum. Bence süngerler çok daha iyi olacaktır. Perdelerimizin hepsini açtıktan sonra artık yıkamaya geçebiliriz. Öncelikle olarak yukarıdan başlayacağız. Geri kalan tarafını aşağı doğru sarkıttım. Ve buraları yıkadıkça ip bölümünden toplaya toplaya ilerleyeceğiz Perdelerimi köpükledikten sonra yatay bir pozisyondayken isterseniz balkonunuzda, isterseniz de banyonuzda yıkayabilirsiniz. Yıkadıktan sonra ben herhangi bir şekilde kurutma işlemi yapmıyorum. Birazcık sadece suyunun süzülmesini bekledim. Ardından gördüğünüz gibi doğrudan astım. Zaten sıcaklık çok fazla yüksek olduğu için yazarlarında çok kolay bir şekilde hem de kırışmadan bu şekilde gördüğünüz gibi kuruyorlar. Mutlaka soranlar olacaktır herhangi bir kırışma olmuyor mu diye. Gördüğünüz gibi hiçbir yerinde bir kırışma yok. Bu atlarda gördüğünüz koyduklar da sadece ıslak olduğundan dolayı bu şekilde gözüküyor. Yoksa kuruduktan sonra bunlar da beyazlayacaklar. Şu an sadece gördüğünüz gibi biraz nemli. Ve perdemiz tertemiz oldu. Küçük evleri olanlar balkonda veya banyoda yıkayamayacak şekilde olanlar benim gibi bu şekilde mutfakta yapabilirler gördüğünüz gibi bu şekilde bembeyaz oldu videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalımıza gitmeden abone olmayı unutmayın lütfen hoşçakalın